Bu hafta dürtü bozuklukları konusunu ele alacağız. Hocam ilk sorum dürtü nedir? Dürtüler aslında her insanda mevcut olan içten gelen yoğun duygulardır. Bir isteğe dönüktür daha çok. Dolayısıyla dürtülerimizi biz e, hayat boyu bebeklikten itibaren yeme dürtüsü, yaşama dürtüsü, cinsel dürtüler farklı şekillerde e, düzenleme ve günlük hayata adapte etme süreci yaşarız. Ve dolayısıyla burada özellikle ego gelişimiyle birlikte yani kişinin şahsiyeti, egosu e, geliştikçe dürtülerin düzenlenmesi, günlük kalata aktarılması, danışlara yansıması bir çeşit denge unsuru olur. Dolayısıyla bir çocuk ne kadar çok anne sütü isterse istesin onu tabii o dönemde denetlemek, yönlendirmek daha zorken daha ilerleyen aşamalarda örneğin açlık dürtüsü gelen bir 7 yaşındaki çocuk ne yapabiliyor? E, Ders saati sonrası teneffüsü bekleyebiliyor. Biraz daha zaman geçtikten sonra kişi ona göre kendi dürtlerini denetleyip yönlendirebiliyor. Dolayısıyla içten gelen yoğun istek ve arzulara biz kısaca dürtümüz.